Selam ikizler arkadaşlarım nasılsınız ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili ikizler arkadaşlarım sizler için gördüğünüz gibi kahvem hazır tarotum hazır Kasım ayı genel yorumu yapacağım sevgili ikizler arkadaşlarım aşk hayatınız iş hayatınız duygu durumlarınız sağlığınız nasıl olacak şöyle bir bakalım mı Kasım ayında sizleri neler bekliyor Kahvemi açıyorum Evet bu kez de bu fincanımla bakıyorum sizlere sevgili ikizler arkadaşlarım derken aman Allah'ım fincandan bir ferahlık aldım bir ferahlık aldım. Sevgili ikizler arkadaşlarım biraz şu kısımda bir karmaşa var yollarınızı görüyor musunuz tertemiz aman Allah'ım çok güzel hmm. tertemiz gözüme çarptı direkt olarak balığınızı görün bakın tertemiz bir balık bu. Orada da gözüme çarptı. Buyurun. Görün balığınızı. Bu ne şanslar Allah aşkına. Kasım ayı içerisinde hayli şans var. Sevgili ikizler arkadaşlarım. Belki de gecikmiş mutluluklar sizleri bulabilir. Belli mi olur? Önce şu temiz yollarınızdan bir giriş yapalım bakalım. 8 tane temiz yolunuz var. Kasım ayı içerisinde. Hmm, ama birçoğu şöyle bir şey söyleyeyim. Yurt dışı bağlantılı, iş bağlantısı, iş hayatınızla alakalı, ortak anlaşmalar, sadece iki yolu aşk hayatınızla alakalı. Onun dışındaki 6 yol tamamen sizin iş hayatınızla alakalı. 8'i de tertemiz çıkmış. Ortak anlaşmalar mükemmel. Kafa kafaya vermişsiniz. Tertemiz bakın burada yollarınızı görün. Kafa kafaya vermişsiniz yolda tertemiz yere doğru gideceksiniz sevgili ikizler o gösterdiğim aşk hayatınız aynı şekilde şu yoldakilerde tertemiz yere gideceksiniz aşk hayatınızda evli olabilirsiniz sevgiliniz olabilir ya da yeni tanışacağınız kişiler iki kısa yolunuz var iki kısa yolunuzda da aynı şekliyle birleşim var bakın yine şans var sevgili ikizler arkadaşlarım zirve yapıyorsunuz ya dağın üstünde gördünüz mü Tertemiz görün bakın. Nasıl da birleşiyorsunuz. Çevresi üçgen halini almış. Kasım ayı içerisinde tamam şanslarınız süper sizin. Hani %100 de şanslısınız da diyemem de. Şanssız olanlarınız da var. Ama şöyle söyleyeyim. %60'ınızı çok iyi gördüm. Sevgili ikizler arkadaşlarım. Kasım ayı içerisinde. Önemli olan budur zaten. Çoğunluğun güzel çıkması. Kariyerde süper yükselişleriniz var. Harika çok güzel çıkmış. Direkt olarak gözüme burada boşanma takıldı canlar. Gözüme takıldığı için de ondan söz etmek istiyorum. Sevgili boşanma aşamasında olan ikizler arkadaşlarım. Bay bayan hiç fark etmiyor. Gördüğümü söyleyeceğim. Evet burada boşanma mahkemeleriniz çıkmış. Boşanma gerçekleşiyor. Şimdi bu boşanma gerçekleşmeden öncesinde hem ikizler arkadaşlarım bir miktar düşünüyorlar. Acaba barışsam mı? Yuvayı kurtarsam mı? Gibilerden arada çocuklar da var. Olmayanlar da var ama burada çocuklar daha çok çıkmış canlar. Aynı şekliyle şu an için sizin eşiniz boşanmamışsınız çünkü. Eşiniz de aynı şekliyle düşünüyor. Tekrar barışsam mı? Derken aman Allah'ım bir anda benim sevgili ikizler arkadaşlarım vazgeçiyorlar. Boşanacaksınız, boşanma kararı alıyorsunuz. Aynı şekliyle de karşınızdaki eşinizde mahkemeniz devam ettiğiniz eşinizde kabulleniyor. Boşanmayı kabulleniyor ve eşinizde kalacak çocuklar. Bayan tarafı hanginizseniz siz ya da karşı taraf çocukları bayan olan taraf alıyor. Boşanıyorsunuz yani. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Tamam. Tertemiz hayırlısı olsun. Adı Sema olan ikizler arkadaşlarım bayağı bir hayallerinizi yıkmışlar sizin. Hayallerinizi yıktıkları gibi geçmişte tabi ki adı Sema olan arkadaşlar. Çünkü resmen de çıkmış burada. İki büklüm bırakmışlar sizi. Şimdi adı Sema denilince 90 yaşında bile teyzelerimizin adı Sema çıkabiliyor canlar. İlla ki bu 19-20 yaşında genç kızımız diyemem. Çünkü baya bir yaşlı da var bu insan. İki büklüm çıkmış ama maddi alanda ama manevi alanda hayalleri yıkılmış bu insanın üstüne yılan çökmüş resmen. Bu addaki arkadaşımızın veya kardeşimizin. Tamam ama merak etme. Bak burada çok az kalmış. O üstündeki yılanı attığın an zirvedesin. Adı Sema olan kardeşlerim. Tamam mı? Artık yukarıya doğru gidiyorsun ama daha çok da aşk hayatın yıkılmış. Sevdiğin insanla ayırmışlar. Ama bunu ailen yaptı. Ama çevren yaptı. Ama dost zannettiklerini yaptı. Tamam? Kalbiniz de ters düz hale gelmiş bir şekilde giden gitmiştir ama yoluna yeni yeni kısmetler çıkacaktır ve bu kısmetlerin adında da T harfi var. Onu da söyleyip, bu T harfindeki kişiler sizi Sema adındaki kardeşlerimi güzel yere doğru getirecek belki de birileriyle tanışmanıza vesile olacak yolunuz açılacak sevgili semalar hadi bakalım biraz daha sabır diyorum sizler için. Çok güzel. Barışlarınız var her şeye rağmen. ekslerle barışlarınız var. Güzel. Bazı ikizler arkadaşlarım biraz ikilem arasında kalmışlar ama barışmak isteyenler biraz daha çoğunlukta. Güzel. Ben azınlığı pek şey yapmıyorum. Yani dile getirmemeye çalışıyorum. Her zaman çoğunluk yanındayım. Ona göre sevgili ikizler arkadaşlarım. Gelelim sizlerin iş hayatına. Şimdi bekleyen ikizler arkadaşlar var. Yollar tamam. Buradakiler süper çıkmış. Yalnız bu karmaşada bekleyen iş hayatında kredi başvurusu mu yaptınız? Ya da alacağınız mı var sevgili ikizler arkadaşlarım? Çalışan ikizler arkadaşlarım? Ya da zam sözü mü verildi sizlere? Evet ben çalışanıma zam yapacağım. Sana zam yapacağım mı dediler? Pek bu denildiği gibi olmayacak. Ben illa de zam demiyorum da hani sizin beklediğiniz bir paralar var. Sevgili ikizler çalışan ikizler sizin bu beklentiniz beklediğiniz gibi çıkmayacak Kasım ayı içerisinde ne olacak size teselli gelecek. Hani atıyorum 10 bekliyorsanız 3 gelecek haberiniz olsun beklediğiniz gelmiyor tesellisi gelecek. Yapacak bir şey yok sağlık olsun ondan sonra olacak o biraz sabır biraz sabrederseniz ondan sonra güzel yere doğru gideceksiniz ne demişler azı bulamayan çoğu. Hiç bulamazmış değil mi sevgili ikizler arkadaşlarım? Ama birçoğunuzda zirveyi yapmış, kolları açmış. Oh çok şükür diyor. Resmen yan tarafta çıkmışsınız sevgili ikizler arkadaşlarım. Gelelim sizin genel aşk hayatınıza. Köklü kuruluş yapmış, mutlu olan sevgili ikizler arkadaşlarım var. Bir şekilde karşı partneriyle birbirini tamamlamış olan ikizler arkadaşlarım var. Fakat aşk hayatında... Pek memnun olmayan ikizler arkadaşlarımız da var. Değiştirmek isteyecekler. Kasım ayı içerisinde yani sevgiliniz olabilir, eşiniz olabilir, yanlış anlamayın. Birlikte olduğunuz arkadaşınız olabilir, olur da olur dostunuz olabilir değil mi canlar? Bunları değiştirmek isteyeceksiniz. Yani böyle bir farklı bir modele yöneleceksiniz. Bunu da başarabilmeniz için benim size önerim biraz sabırlı olun. Tamam sabırlı olursanız aşırıya kaçmazsanız güzel sürprizler sizleri bekliyor. Bir miktar gelecekte ama Kasım ayı içinde değil. Sevgili ikizler aşk hayatını değiştirmek isteyen ikizler. Hızlı haberler alıyorsunuz canlar. Güzel temiz haberler. Bir tanesi sıkıntılı iki tanesi temiz. Güzel hızlı haberler alacaksınız. Küçük küçük balıklarınız çıkmış. Dev balığınız zaten çıkmış Burada balık çıkmış e Onun ötesinde de artık küçük küçük çıksın Değil mi canlar Küçük küçük balıklarınız çıkmış Gelelim sizin enerji durumunuza Genel enerji olarak Sizde bir hırs hali olacak Kasım ayı içerisinde Hırslı olacaksınız ya Hakikaten hırslı olacaksınız Böyle bir şeyleri Hırs yapıp bitirmeye çalışacaksınız Sevgili ikizler Bay bayan hepinize söylüyorum Hırs yapıp bitirmeye çalışacaksınız Hadi hayırlısı gelelim maddi durumunuza bütçeye yani aylık maaşınıza ev halinize biraz sıkıntı görülüyor canlar biraz sıkıntı biraz fakirlik görülüyor yanlış anlamayın ya borcunuz var da ölçüyü kaçırdınız alışverişlerde ya da bunu yapacaksınız yapmayın derim biraz sıkıntılı görülüyorsunuz ilk da Kasım ayının ilk haftasında maddi anlamda biraz sıkıntılar var. İkinci haftada akıllı ol diyor. Buradaki işaret geriye bak diyor. Geçmişte ne hataları işledin, ne hataları işledin diyor. Sevgili sıkıntı içinde olan, ay başını getirmekte zorlanan ikizler arkadaşlarıma söylüyor Evren bunu. Geçmişe bak. Borcun varken gereksiz alışveriş yapma diyor. Örnek veriyorum canlar. Ama merak etmeyin. Kasım'ın üçüncü haftasında... Sizin de cüzdanlarınıza bolluk, bereket, güzellik gelecek. Sadece o 3. haftaya kadar biraz dikkatli olun. Genel olarak söylüyorum. Yoksa onun dışında hakikaten falınız güzel çıktı canlar. Çok güzel çıktı. Sizin küslerinizde barışlar var. Ekslerinizde yani eski eşi olabilir, eski sevgili olabilir. Canlar hiç fark etmiyor. Karşı partnerleriniz fırsat yakalamaya çalışıyor. Tekrar sizinle barışıp Sizleri kendine çekmek için, e siz de az değilsiniz ki sevgili ikizler arkadaşlarım. E siz de etki altındasınız, siz de karşı tarafın etkisi altındasınız. Bundan dolayı her iki tarafta plan proje yapacak kendisine çekmek için. Bakayım hanginiz kazanacak. Sadece planlar çıkmış burada. Sağlık olarak sağlık iyi, güzel, fena çıkmamış sizde, kötü çıkmamış. Burada bekarlar daha çok şanslı çıkmış canlar. Güzel, mutlu aşkı bulacaklar. Yalnız biraz sabır veriyor bakın. Mutlu aşkı bulmanız için az önce de söyledim biraz sabır. Biraz sabırla bekleyin. Yani şöyle söyleyeyim. Geçmiş hatalarınızı değerlendirirseniz tekrar hata yapmayacaksınız canlar. Haberiniz olsun tamam mı? Güzel, tertemiz. Ortak nokta anlaşmalarınız çok güzel çıkmış. Küçük küçük bir de atlar çıkmış size. Biraz zeminde çıkmışlar bunlar. Nedir gecikmiş mutluluklar sizleri bulabilir sevgili ikizler arkadaşlarım hiç merak etmeyin bazı ikizler arkadaşlarım sevgili arkadaşlar birilerinden onay bekliyorsunuz siz evet onay bekliyorsunuz gel beni onayla diyorsunuz da karşı taraf yaramaz yaramaz o insan açık ve net söylüyorum engelli engelli o yaramaz o zaten öyle, sizi şey de vermiyor onay vermeyecek Ondan vermesin zaten. Engelli çünkü. Tamam. Çok güzel haberleriniz var. Haberler alacaksınız. Yalnız bu haberler dört. Yani dört tane kuş var. Kuşlardan üç tanesi temiz, tertemiz, aydın çıkmış. Bir tanesi karanlık çıkmış canlar mutlaka. O kadar güzel şeyin içinde bir tane olumsuz olsun değil mi? mutlaka olacak illaki olur enerjiniz güzel ortak nokta anlaşmalarınız süper küslerde barışlar var her şey iyi harika güzel evliler de güzel çıkmış çok güzel evini yuvasını seven insanlar olarak görülüyorsunuz güzel şanslar geliyor size hiç merak etmeyin bakın burada da balığınızı göre şans var sizde sevgili ikizler ikizler bakalım tabağınıza bakacağız sağlıkta güzel biraz maddi olarak ay başını getirmekte zorlanan sevgili ikizler arkadaşlarıma 3. hafta itibariyle bir bolluk bereket gelecek cüzdanlarınıza ona göre haberiniz olsun şimdi şöyle bir bakalım örtümüze dökülmesi sevgili ikizler arkadaşlar biraz ses kısıklığım var gibi canlar evet buyurun ferahlığa doğru gidiyorsunuz canlar hmm, çok güzel bir tane efendim canavar gibi ayı mı diyeyim ne diyeyim böyle bakın siz kaçmaya çalışıyorsunuz sevgili ikizler baysınız veya bayansınız hiç fark etmiyor bakın burada kaçmaya çalıştıkça yarı canavar yarı ayıya benziyor kafa kısmı resmen şeytan bakın arkanızdan tuttu tutacak tutmuş hatta sizin kaçmanızı engelliyor siz bu düşmandan kaçmaya çalıştıkça o sizin tepenize binmeye çalışıyor. Hmm, bir saniye canlar 4 kişi de onu destekliyor İyi düşünün bulun bu insanı bulun bulacaksınız da zaten 2 ay içerisinde bu kişinin kim olduğunu siz bulacaksınız bu insanın kim olduğunu bulacaksınız 4 kişiyi de bulacaksınız 4 kişi bu şeytanı destekliyor sizi rahatsız etmesi için Çoluk, çocuk nasıl da kaçıyorsunuz öyle ya aman Allah'ım aman tanrım merak etmeyin siz daha şanslı çıkacaksınız canlar. Çünkü küçük de olsa 7 sayılarınız çıkmış sizlerin. Küçük küçük kelebekleriniz çıkmış. Dış dünyadan gelen sıkıntılara karşı güzel. Bakın balığınızda da görün. Yalnız bu balık tabii ki herkes için değil. Özellikle kariyer yapmaya çalışan. Bir saniye canlar. Harfler küçük çıktığı için adında T harfi olan, S harfi, A harfi olan. Sevgili ikizler arkadaşlarım, güzel insanlar bu balık sizin için. Çünkü hemen ortasında bakın i harfi çıkmış. İ harfi falda bizlere kariyerden söz eder. Tepe taklak olmamış ki yukarıya doğru bakıyor. Harfler de çevresinde, balık da oraya doğru bakıyor. Yani kariyer yapmaya çalışan ikizler arkadaşlarım muazzam. Bu harftekiler T, A, S. Anındaki arkadaşlarımız bay ya da bayan. o mükemmel zirveye çıkış yapıyorsunuz. Siz bayağı bir şeyleri geride bırakmışsınız demektir bu. Yaş önemli değil. Gençsiniz ya da yaşlısınız. Kariyer ile ilgilenen sevgili ikizler arkadaşlarım. Evet çok güzel harika. Biraz dediğim gibi şeytanın olduğu yerde bir karmaşa var ama ondan da bir şekilde kurtulacaksınız. Sıkıntı yok. Evet sevgili İkizler arkadaşlarım sizlere buradan verilen mesaj, Kasım ayı içerisinde biraz böyle cazibeler altında kalabilirsiniz. Tamam, cazibe altında kalabilirsiniz. Bir işin cazibesi altında kalabilirsiniz. Yolunuza çıkan herhangi bir kişinin aşk anlamında cazibesi altında kalabilirsiniz. Duygu durumu olarak bu kadar güzellik çıkmasına rağmen benim sevgili, İkizler arkadaşlarımdan bayanlar kendilerini biraz mahrum hissedecekler. E, gönül meselesi değil mi canlar? Bir şey hadiyince olmuyor. Yavaş yavaş mutlaka gelecektir hayatımıza. Kasım ayı içerisinde hep kendinizi böyle mahrum gibi hissedeceksiniz. Oysa değilsiniz. Değilsiniz bakın tertemiz işleri gördünüz sevgili. İkizler arkadaşlarım burada da güzellik var ama şeytan bir miktar. Peşimizi bırakmıyor. Nasıl tutmuş arkanızdan? Aman Allah'ım kurtulmaya çalışın. Bulacaksınız da iki ay içinde bu şeytanın kim olduğunu en azından çakacaksınız. Haberiniz olsun. Onu da bir an önce hayatınızdan atın. Adında M harfi olan arkadaşlar. Sizler de sıkıntıya atmışsınız. Yavaş yavaş yukarıya doğru size de yol görünmüş durumda. Sevgili ikizler arkadaşlarım. İkizler beyleri ise Zaten genel olarak sizler cazibe altında kalacaksınız. Bay bayan hepinize söylüyorum. Bayanlar kendini mahrum hissederken yani biraz böyle mahrum hissedecekler. Hiç öyle hissetmeyin. İkizler beyleri ise risk almayı düşünecekler. Böyle bir duyguda olacaklar. Cazibe altında kalıp acaba risk alsam mı almasam mı gibi duygu ve düşünce içinde olacaklar. Bu kavgaya, bu gürültüye de dikkat edelim. Tamam mı canlar? Hadi bakalım. Burada biraz şeytani durumlar var. Biraz adli olay da meydana gelebilir. Çünkü şeytan fena saldırmış arkanızdan. Siz de çocuklarınızla birlikte kaçmaya çalışıyorsunuz. Bu akraba da olabilir. Miras davası da olabilir canlar. Ama önünüz açık. Kaçın. Önünüz açık bakın. Tertemiz yere doğru gidiyorsunuz. Şeytan da yaptığıyla kalacak. Yanına kalacak mı? Tabii ki de kalmayacak haberiniz olsun böyle bir anda tez canlı bir şekilde siz önünüzü açacaksınız sevgili sıkıntı içinde olan ikizler öfkeli olan ikizler şeytanların saldırısına uğramış olan ikizler arkadaşlarım şansa doğru gideceksiniz rahat olun ya şunun güzelliğine bakar mısınız rahat olun bitti güzellikler geliyor birazcık sabır lütfen lütfen sabır öyle hemen yarın elde edemiyoruz bazı şeyleri yararlanacaksınız. Gelen şanslardan, fırsatlardan yararlanacaksınız. Bunu söylerken tabii ki size olan mesaj şudur evrenden cazibe altında kalabilirsin. Evet kalacaksın da cazibe. Tabii bazı ikizler arkadaşlarım cazibe altında kalırken bazılarınız da şeytana da uyabilir. Gördünüz bakın şeytanı gördünüz. Aman aman aman canlar şeytana uyduğumuzdan ne olur cazibe ayrı bir şey şeytana uymak başka bir şey sakın bizi kovalayan şeytana uymuyoruz tamam mı bakın cazibe geldi şimdi şeytan derken hep de şeytanı da kötü görmeyelim tamam şeytan iyi bir şey değil ama cazibe güzel bir şey bir şeylerin etkisi altında kalacaksınız aşk hayatınızda sevgi arsızı olarak hissedeceksiniz Cazibesi altında kaldığımız herhangi şey her neyse ondan yararlanmak isteyeceksiniz Direkt olarak aşktan başladım bakın Sevgi arsızlığı, aşk arsızlığı yaşamak isteyeceksiniz Sevgili ikizler arkadaşlarım yararlanmak isteyeceksiniz Yolunuza çıkan fırsatlardan İş hayatınızı görün bakın Şanslı yere doğru gidiyorsunuz Hem maddi hem manevi güç sizi bekliyor o ne balıklar da öyle güzeller. Hadi bakalım. Çok güzel. İş hayatınızda harika. Güçlü karaktersinizde. işinizi de biliyorsunuz. Şimdi sağlığınıza bakalım. İşte bu bandajlardan sıyrılmak lazım. Korku yok. Bandajlardan sıyrılıyoruz. Ve şanslı yere doğru gideceğiz. Mutlaka rahatsız olan ikizler arkadaşlarım var. Onlar da güzel haberler alacaklar. Güzel haberler neymiş kartımız. Tamam riskten söz eder. Denge kartıdır. Ama sona doğru da şansa doğru gidiyorsun der. Şanstan söz eder. Bakın değişimler geliyor sizlere. Haberler, güzel haberler alacaksınız. Muayene mi oldunuz? Kendinizi rahatsız mı hissediyorsunuz sevgili ikizler? Güzel haberler alacaksınız. Sürprizli haberler. İletişim halinde olacaksınız. Ama hep bir ay boyunca... Cazibe altında kalacaksınız. Canlar güzel, harika, her şey güzel çıktı. Ufak tefek rahatsızlıklar, ufak tefek şeytani planlar mutlaka olacaktır. Dört dörtlük yaşantımız var mı? Tabii ki de yok değil mi canlar? Ne yapacağız biz? Akıllı olacağız, şeytanları kovacağız. Ama cazibeyi kovmayalım. Ne diyor meleğim? Yeni bir dünya sizi bekliyor diyor. Sevgili ikizler arkadaşlarıma meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar Işık, bolluk güzellik dolu bir dünya bunu çoktan hak etmişsin ikizler daha ne olsun Allah aşkına hadi bakalım çok çok çok mutlu oluyorum böyle güzel şeyler çıktığında evet sevgili ikizler arkadaşlarım efendim Kasım ayı kahve falı tarot açılımımızın sonunu tamamladık hadi bakalım bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Şengül sizleri seviyor. Hadi bay.